Rüyada karpuz görmek. Evet sevgili takipçiler, Eğer rüyanızda mevsiminde şu dönemde mevsim görüyorsanız ve karpuz kesip kıpkırmızı tez vakitte işinizle alakalı beklediğiniz kapınız neyse muradına ermek. Bakın karpuzu böyle kocaman yemyeşil görüyorsa muradınızı alacağınızı yani güzel bir iş, güzel bir e, ev kapısı, güzel bir anahtara sahip. Eğer karpuzu kesiyorsanız işinizde yükselmek. Kalıcılığınız ve bu noktadaki hedeflediğiniz birçok şeyde hedef ev. Yarım eğitiminiz varsa tamamlanamıyorsanız bunlarla alakalı destekler alarak yolunu bulacaksınız. Bekarsanız evlilik var. Evli çocuk sahibi değilseniz karpuz ve açınca tez vakitte gebelik ve hayırlı bir gebelik verir. Anne babada sağlık problemi varsa karpuzu kucağınıza alın. O görüyorsanız ya da masanın üstünde ise sağlıklarına kavuşmayı. Eğer mevsim dışı karpuz gözüküyorsa aslında e, sıkıntı, tez vakit ailede krizler, işte krizler, haksızlıklar, yalanlar ve mağdur olacağınızı gösteriyor. Ama mesela kestiniz karpuzun içi kırmızı değil beyazsa daha vakti ve zamanı var. Yani bu krizleri atlatacaksınız. Da. Panik yapmayın diyor. Ama e, mevsiminde Görmediğiniz karpuz kırmızıysa ve açıyorsanız işinden kovulma, paranızı kaybetme, kardeşler arasında mal krizi, eşinizle boşanma bu tarz krizler hayatımızda fazlasıyla olacak. Aman dikkatli olun efendim. Zarar görmeyin. Hoşçakalın.